Bir önceki videomuzda bileşik faiz hesaplamasına kısaca değinmiştik. Örneğimiz, yılda bir kez akümüle eden faiz üzerineydi. Aslında işin mantığı son derece basit. Her yıl, o yıla başlarken, elinizde olan değerin yüzde 10 fazlasını hesaba katıyorsunuz. Ve buna bileşik faiz hesaplanması deniyor ki sadece başlangıçta yatırdığınız tutardan, buna Ana para deniyor. Sadece anaparanızdan değil, faizinizden de faiz kazanıyor olacaksınız. Veya daha önceki yıllardan gelen bir birikimden bahsediyorsak, faizin faizinin faizinden bahsetmiş olacağız. Bileşik faiz denmesinin sebebi de bu aslında. İşi mantığı son derece basit olmakla birlikte, matematiksel hesaplamayı yaparken dikkat etmemiz gereken noktalar olduğunu belirtmiştim. Eğer elinizde orta karar bir hesap makineniz varsa ve nasıl hesaplama yapmanız gerektiğini de biliyorsanız, bunların bir kısmını kendiniz hesaplayabilirsiniz. Ancak bu hesaplamaları akıldan yapmak neredeyse imkansız. Son videomuzdaki örnekte 100 liram olduğunu varsaymıştık. Eğer her sene ana param için %10 kazanıyor olsaydım, paramı iki katına çıkartmak için aradan kaç yıl geçmesi gerekirdi? Bu soruya cevap arayalım. Bu denklemi çözmek için çoğu hesap makinesinde logaritmalar için 1.1 tabanı yoktur. Bunu diğer videolarda da göstermiştim. Diyebilirsiniz ki x eşittir logaritma 10 tabanında 2 bölü logaritma 10 tabanında 1.1. Bu logaritma 1.1 tabanında 2'nin hesaplanması için başka bir yöntemdir. Bunu belirtiyorum. Zaten çoğu hesap makinesinde logaritmi 10 tabanında işlem yapmak mümkün ve bu iki tanımlama birbirine eşittir. Bunu diğer matematik videolarında da kanıtlamıştım. Yılda %10 faiz kazanıyorsam paramı 2'ye katlamak için aradan kaç yıl geçmesi gerekir? Bunu bulmak için hesap makinenizi kullanmanız gerekiyor. Hadi hep birlikte deneyelim. Elimizde 2 var, bunun logaritmasını alacağız, 0.3 Paranteze dikkat edelim, bölü 1.1 ve bunun logaritması Parantezi kapatalım, kabaca bu 7.3 yıla eşit Daha önce de gördüğümüz gibi hesaplamak zor değil, ancak işlemin mantığını anlamış olsanız dahi Bu hesaplamayı akıldan yapmak pek de mümkün değil Noktası virgülüne kadar Kesinlikle çok zor olacaktır. Size bunu yaklaşık olarak hesaplayabilmek için bir kural göstermek istiyorum. Paranızı iki katına çıkartmak için ne kadar süre geçmesi gerekiyor? Kuralımızın ismi 72 kuralı. Bazen 70 kuralı veya 69 kuralı da oluyor ancak bunlar arasında 72 kuralı belirli bir sürede yıllık bileşik etkiyi hesaplamak için en başarılı olanı sürekli bileşik faiz etkisini değil. Sürekli bileşik faizi hesaplarken 69 veya 70'e daha yaklaşırsanız neden bahsettiğimi hemen açıklayacağım. Aynı soruya cevap vermeye çalışalım ve yıllık %10 faizle bileşik faiz etkisine bakalım. 72 kuralını kullanırsak paramı iki katına çıkartabilmem için ne kadar süre geçmesi gerekli? Onu bulacağım. 72 sayısını alıyorum. 72 kuralı denmesinin sebebi de bu. Bunu yüzdeye bölüyorum. Yüzde 10. Yüzdemiz bu. Yüzde olarak düşüneceğiz. Yüzde 10. Yani 72'yi 10'a böleceğiz. Sonuç 7.2. Bu senelikti yani sonuç 7.2 yıl olacak. Eğer bu yüzde 10'luk faizi aldığımız dönem bir ay olsaydı sonuçta 7.2 ay olacaktı. Bu basit ile ulaştığım sonuç 7.2 yıl, yaptığım o kadar matematiksel hesaplamayla ulaştığım sonuca oldukça yakın bir değer. Buna benzer başka bir problem daha çözmeye çalışalım. Diyelim ki senelik yüzde 6'nın bileşik faiz etkisine bakalım. Yüzde 6 senelik bileşik. 72 kuralını kullanırsam, 72'yi 6'ya böleceğim. 72'de 6 kaç kere var? 12. Yani eğer her yıl %6 faiz alıyorsam ve faizi de ana paraya ekleyerek devam ediyorsam, param iki katına çıkartabilmem için 12 yıl geçmesi gerekiyor. Bu hesaplama tamamı bir bakalım. Bunu hesaplamanın diğer yolu logaritma 10 tabanında 2 bölü, burada 2'nin geldiği yer paramızı 2'ye katladığımız için bölü logaritma 10 tabanında, bu seferse 1.1 yerine 1.6 olacak. Görüyorsunuz ki biraz daha zorlaştı. Hesap makinemizi elimize almamızın zamanı geldi. Elimizde 2 var, bunun logaritması bölü 1.6'nın logaritması sonuç eşittir 11.89 Yani Yaklaşık 11.9, bütün matematiksel hesaplamayı ince ayar yaptığımızda sonuç 11.9. Gördüğünüz gibi değerler birbirine çok yakın. Diğer hesaplama buna göre çok daha basitti ve sanırım çoğumuz bunu akıldan yapabiliriz. Bu insanları etkilemek için iyi bir yol. Bu 72 kuralının ne kadar iyi bir yöntem olduğunu iyi anlayabilmemiz için bunu bir tabloya aktardım. Burada değişik faiz oranları yer alıyor. Burada parayı ikiye katlamak için gereken zaman da var. Buradaki formülü parayı ikiye katlamak için gereken tam zamanı bulmak için kullanıyorum. Hesaplamamız yıllık bileşik üstünden. Yani eğer faiz oranı yüzde bir ise paranızı ikiye katlamanız 70 yıl sürecek. Eğer faiz oranı yüzde 25 olsaydı, sadece 3 yıldan biraz uzun bir sürede paranızı ikiye katlayabilecektiniz. Buradaki rakam, bu mavi ile işaretlediğim, hassas hesaplamayla bulduğumuz tam doğru rakamdır. Doğru olan bu. Burada da işaretledim. Buradaki mavi çizgiye bakarsanız gerçek olan bu. Hepsini işaretlemedim, sanırım yüzde 4'ten başladım. %4 yazan yere bakarsanız paranızı 2'ye katlamanız 17.6 yıl sürecek yani %4 ile 17.6 yılda paranızı 2'ye katlamış olacaksınız Yani tam buradaki mavi işaretli yer Faiz oranı %5 ise paranızı 2 katına çıkartmanız 14 yıl sürüyor. Bileşik faiz hesaplamasında Oranların seviyesinin ne kadar önemli olduğunu aklımıza iyice yerleştirmeliyiz. Her %1 bile çok önemli. Oranı yüzde 2 ise paranızı 2 katına çıkartmanız 35 yıl sürüyor. Oranlar yüzde 1 ise bu 70 yıl alıyor. Paranızı 2 kat daha hızlı 2'ye katlıyorsunuz. Bu paranızı 2 katına hatta 3 katına çıkartmayı hedefliyorsanız hakikaten oldukça önemli. Kırmızılara bakalım. 72 kuralının öngördüğü şey neydi? 72'yi alıp yüzde 1'e bölerseniz sonuç 72. 72'yi 4'e bölerseniz sonuç 18 ve 72 kuralı diyor ki, faiz oranı %4 ise paranızı iki katına çıkartmanız için 10 yıl geçmesi gerekecek. Hasas hesaplamaysa 17.7 yıl sonucunu veriyor. Yani oldukça yakın değerler. Burada kırmızıyla işaretledim. Burada da işaretledim. Görüyorsunuz ki eğriler oldukça yakın. Düşük faiz seviyelerinde, ki buradakiler 72 kuralı süreyi birazcık daha uzun hesaplıyor Faiz oranları yükseldiğinde ise, paranızı 2'ye katlamanız için geçmesi gereken süreyi gerçek değerden birazcık daha kısa hesaplıyor 72, en ideal sayı mı? Bunu düşündünüz mü? Benim yaptığım aslında bunun gibi bir şey. Faiz oranını alsanız ve parayı iki katına çıkarmak için gereken süreyle çarpsanız, burada bir sürü rakam var. Düşük faiz oranlarından 69 iyi sonuç veriyor. Faiz oranları çok yüksekse 78 iyi sonuç veriyor. Ancak buradaki sonuçlara göre 72 her faiz seviyesinde oldukça yakın sonuçlar elde etmemizi sağlıyor. Gördük ki faiz oranının %4 olduğu durumda da %25 olduğu durumda da iyi işe yaradı. Ki muhtemelen hayatımız boyunca göreceğimiz faiz seviyeleri de bu aralıkta olacak. Umarım bunu yararlı bulmuşsunuzdur. Paranızın ne kadar sürede iki katına çıkarabileceğinizi hesaplamak için çok çok basit bir yöntem. Evet, bir tane daha hesaplayalım ve diyelim ki yıllık bileşik faiz oranı da %9 olsun paramı 2 katına çıkartabilmem için geçmesi gereken süre nedir? 72 bölü 9 eşittir 8 yıl paramı 2 katına çıkarabilmem için 8 yıl geçmesi gerekiyor Gerçek cevap 8.4 yıl bizim 72 kuralını kullanarak bulduğumuz sonuç 8 yıl yani bir kez daha, sadece aklımızdan hesaplayarak oldukça yaklaşık bir sonuca ulaştık. Görüşmek dileğiyle hoşça kalın.